son e, müminler hepsi işte e, ilmede, yakinde, tevekkülde eşittir ibaresini e, okuyorduk ve 194. sayfaya geçmiştik. Devam ediyoruz buradan. Vaka ile bazıları da derler ki, men abed bil hübbi wâdhâhu. Yani sırf Sadece sevgiyle, sevgi bağıyla e, Allah'a kulluk eden فَهُوَ زندık, e, Zındık olur. Yani burada şunu vurgulayacak, denge olması lazım. Yani bir tarafa ağırlık vermek, dengesizlik yapmak, törleşmeyi getirir gibi bir mantığı vurguluyor herhalde buradaki e, bazıları. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ her, yani Allah'a da sadece korkuyla kulluk eden ise فَهُوَ haruriyun. Bu da harici olur. Yani e, bildiğiniz üzere Hz. Ali'den ayrılan hariciler Harura'da toplanmışlardı. E, oraya nispetle haricilerin bir ismi de Haruri şeklinde ifade edilir. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْرَجَائِ وَحْدَهُ Yani sırf sadece umutla Allah'a kulluk eden, yani sadece umut var, işte sevgi yok, işte ne bileyim e, khaf yok, sadece umutla kulluk eden de فَهُوَ مُرْجِئِيُّ Bu da mürci olur. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالْرَجَائِ yani bütün bunları gözeterek kulluk eden yani sevgiyle kafüf ve reca ile Allah'a kulluk eden yani dengeyi gözeterek kulluk eden bir kimse de fahuve müminun muvahhidun. Bu da gerçek bir mümindir. Tevhidi özümsemiş bir mümindir. Ve enme kelamu sahibi elmenazili. Menazil isimli kitabın yazarı dipnottada kim olduğunu veriyor. Şeyhü'l-İslam Abdullah bin Muhammed bin İsmail Enesari el El-Herivi El-Hambeli. E, bu alim burada bunun sözüne gelince diyor. İnne reca recae artık bunları tercüme etmiyoruz yani artık bunların manası müsellem. İnne recae reca. E, reca menazilil muridi. Yani e, irade edenin e, yani en zayıf noktasıdır reca. Feho, بالإضافة إلى مقام الحب الذي هو حال المريد مريده يعني مريدin yani, e, hali olan. Yani nasıl hali olan? Sevgi makamına izafetle. بل قال المحقق الرازي. E, muhakkik alimlerden Razi de e, der ki Bu Razi Ebu Zekeriya Yahya bin Maani er Razi O da der ki in lem yabud Allah'a illa li khaufi narihi Eğer bir kimse Allah'a sadece cehennemin korkusuyla kulluk eder ise o, e, tam'in fi cenneti Yani cennetine tama ederek, yani cennete gitme arzusuyla kulluk eder ise fele ise bir müminin bu mümin değildir. Yennahu yani, çünkü subhanahu Allahu Teala yestahiqu en yubada ve yutaa li Yani Allah zati itibariyle kulluk edilmeye ve itaat edilmeye ee, ne, ne diyelim kelimeler kifayet etmiyor mu layıktır yani Allah özü itibariyle kulluk edilendir itaat edilendir ee, yani başka bir şeyin korkusuyla Allah'a kulluk etmek tam anlamıyla bir kuluk olmaz vurgusunu burada görüyoruz ve mana maver yani buradaki anlam burada varit olan sözün anlamıdır Nîmel abdü suheybun. Bu şey ne güzel kuldur. Lev lem yehaf Allahe lem yaasihi. Yani e, Allah'tan e, yani hafı olmasa bile tamam mı? olmasa bile Allah'a karşı günah işlemez. Ne kadar güzel bir e, kuldur. İşte yani buradaki çerçevede aslında burada açıklanan hususta burayı ifade ediyor diyor. Ve minsemme dolayısıyla buradan hareketle lemme ile lehu sallallahu teala aleyhi ve selleme Hz. peygambere sorulduğu zaman ne zaman? indeme kame minel leyli geceleri kalkıp hatta tevarremet ve yani kulluk ediyor, namaz kılıyor. Ayakları şişene kadar namaz kıldı. Yani bu konuda sorulduğunda etef alu yani bunu niye yapıyorsun? Vakat gafarallahu ma ve ma Allah yani senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetti halde sen bunu niye yapıyorsun? Kale, dedi ki ekuna abden Yani Allah'a şükreden bir kul olmayayım da. Yani şimdi bunları burada almış ama şunu da unutmamak lazım. Yani özellikle kelam literatüründe, yani çok başka ilim dalında da var ama özellikle yani kelamın Temel konuları işte yani işte o ilk dönemki şeyler e, ne diyelim tartışmalar falan onlara bakıldığı bakıldığı zaman yani özellikle siyasi nosyonun ağırlıklı olduğu bir durum göz önüne alınır, alınırsa e, tabii bağlamlardan koparma durumları da oluyor. Yani bu tür şeylerde rivayetlerde de bunu akla getirmek lazım. Ona göre bir değerlendirme yapmak lazım. Neyse. Detaylara girmiyoruz. Kadir Hocam da bu arada yurt dışında bir toplantıya katıldı. O, o olsaydı bu tür şeyler daha detaylı konuşurduk, daha güzel olurdu. Evet devam ediyorum. ve an Ali'nin Kerim Allahu Teala Vechahu Hazreti Ali'den duwet edildiği üzere "Ana Kau'men Abedu Rabbetan" diyor ki işte yani böyle rabet etme. Yani böyle rağbet Türkçede kullanıyoruz. Yani böyle arzulama, istemeyle kulluk eden kulluk eden topluluğun kulluğu fetilke ibadatu tuccari. Tacirlerin kulluğu gibidir. Ve enne kavmen abadu rahbeten korkuyla Kulluk eden topluluğun hali de فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَب۪يدِ e, Kölenin kullu gibidir. وَاَنَّ قَوْمًا عَبَدُوا Şükran Yani böyle sükür e, şekliyle kulluk eden topluluğun hali de فَتِلْكَ عِبَادَةُ ahrari Özgürlerin kullu gibidir. Ve özgürlerin kulluğudur kda e, nıklahı onu sahibi Rabi Alabrarı Rabi Alabrar isimli eserin yazarı da e, ondan nakleder ki ondan böyle benzer bir şeyi nakleder diyor. Ve imani yukarıda saymıştı hatırlarsanız Bayes e, tevri nu'minuna fil marifeti ve yakin ve tevekkül ve muhabbet ve rıza ve ve şeklinde saymıştı. Onun devamı geliyor şimdi. Ve iman e el yani iqan yakin getirmek, özümsemek. bi subuti ve Yani Allah'ın zatının gerçek olduğuna ve sıfatlarının gerçekleştiğine tam kanaat getirmek tam özümsemek ve benimsemek şeklinde ifade ediyor. Ve yani farklı farklıdırlar aralarında farklılık vardır. Ey el müminuna kime dunel imanın dışında yerlerinde nedir farklılıkları vardır. Ey Yani e, kavramsal olarak tasdik ve ikrarın dışında eee bi bir tefavut bil yani nedir? De, dinin bütünlerinin kamet edilmesi yerine getirilmesi bağlamında iyiler arasında farklılıklar vardır. Kimisi daha e, samimidir kimisinin samimiyeti biraz daha azdır. Wa ihtilaful fujjari fi maratibil İşte yani günahın dereceleri noktasında günahkarlar arasındaki fark olması itibariyle ve fi zalike kullihi bütün bunların hepsinde ve <gülüyor> tune farklıdırlar eydan fima yukela min al maqamatil aliyeti ve halatis yani böyle yüce makamlar yani zikredilen bu yüce makamlar bakımından işte böyle övülmüş güzel haller bakımından li ihtilafi manazil yani bu sufiliğin eee mertebeleri makamlarının ihtilafı itibariyle. evet qalet Pahaviyyü, Pahavide der ki, vel imanu vahidun, iman tektir, birdir, ve ahluhu fi aslihi sevavun, özü itibariyle onun ehli, iman ehli birdir. Bunları daha önce çokça konuştuk, yani e, vurgulamıştık hatırlarsanız, Ebu Hanife her kavrama bağlamına göre anlam veriyor diye. işte imanın sucesi var, e, objesi var, değil mi? Bunun duygusal boyutu var, bilişsel boyutu var. Onları zaten vurguluyordu. Tekrar etmeye gerek yok. وَالتَّفَاوُّلُ ve وَالتُقَى Yani fa, e, böyle tefadül faziletli olma, erdemli olma. E, buradaki dereceler ise بِالْخَشْيَةِ yani husuyla kulluk etme. Ve tuka, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkma. Ve muhalefetil hava, e, insanın heva ve hevesine, arzusuna karşı durma. Ve mülazemetil evla. Ve öncelikli olanı, evla olanı tercih etme. Buna yönelme. Bakımından farklılıklar vardır. Hada, ve zâbe şârihun fi hadel mekâmî e, bu noktada e, şarih şöyle düşünmüştür. Buradaki şarih ile kastı kim? En şarihul akideti tahaviyye. Yani Tahavi akidesinin şarihini kastediyor burada. İla şöyle düşünüyor. Enne takdir el kelami istiwau ehli'l Yani buradaki Müslümanların eşitliği bunun yani bu kelamın yorumlanması فِي كَوْنِهِمْ مُكَلِّف۪ينَ بِهَذِ الْاَحْكَامِ Bu hükümlerle mükellef tutulmaları olmaları itibariyle. وَلَا يَحْفَ şu gizli değildir, açıktır ki اَنَّا اَنَّا مَخْتَرْنَاهُ fi ف۪ي نِذَامِ الْمَرَانِ yani bu maksadın e, tertibi, düzeni noktasında en incelikli olanını e, tercih ettiğimiz açıktık. Tüm ben tahkiku hadi hadi makamat aliyeti yani bu yüce makamların gerçekleştirilmesi mahal mahallun vasata futubus kade i geti yani Nası diyelemiyorlar. Sonra, bu alanda birazcık daha ileriye gideceğiz. Bu alanda birazcık daha ileriye gideceğiz. Bu Yani Bu sufi birazcık kitaplarında geniş itibariyle açıkladığı şekliyle oralarda görülebilir diyor. لقد بيننا طرفا منها في التفسير والشروح الحديثيه yani biz bunun belli bir tarafını işte tefsir ve şerhlerde açıkladık diye de ifade ediyor. Evet geçiyoruz diğer ibareye vallahu Teala mutafdilun ala ibadihi Allah Kullarına karşı cömerttir. Onlara fazlı kereminden bol bol verendir. Ey amilun bi'fadlihi ala bazıhim. Yani ne demek? Bazı kutlarına fazlı keremiyle muamele eder. Ve adilun. Ve adilun. Adil ne demek? Ey amilun bi'adlihi fi ba'dihim. Bazılarına da adaleti gereği e, muamele eder. Kema, Allahü Teala, Allah Teala'nın buyurduğu üzere, Allahu Yeduo İla Derselam. Allah selam yurduna çağırıyor ve yehdi men yeshau İla Sıratı Bu, Allah'ın satırlarına, satırlarındaki. Manta göre hareket edeceksek buraya şöyle anlam veririz. Allah dilediğini doğru yoluna ulaştırır. وَفِالْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ Kudsi hadiste de ifade edildiği üzere خُلِقَتْ هَاُوا لَعِيلِ الْجَنْنَةِ وَلَا عبالی. Yani işte şunlar cennet için yaratılmıştır. Önemsemem. وَلَا اُبَعْلِي ifadesi böyle. Önemsemem ve hulkat haulaylin nari ve lehabali yani şunlar da cehennem için yaratıldı yani bunları düşünmem yani yani kimin ne için yaratıldığı bellidir anlamında ve haza bu bi tibarir tevfikil yani Allah'ın kulu imana muvaffak kılması itibarıledir takdir edil hideni veya onu terk etmesi terk etmesinin gerçekleşmesi itibariyledir ortaya çıkar bu durumlar ve yeter da bu aleyhi kavluhu ve bunun üzerine şu sözü gelir tertip olurur işte yani sistematiğini kurar artık neyse kat verir. Ey Allahu subhanahu Allahu Teala verir minettsevabi karşılık. Güzel karşılık verir. Ey el ecra ala taati fil ahireti. Yani ahiret yurdunda e, itaate karşılık vermez. Adaafe ma yestevcibul abdu. Yani kulun hak ettiğinden kat ve kat daha fazlasını verir ey yestek. Tefdalan minhu yani e, fazu keremi cömertliği dolayısıyla verir. Ey fi ziyadet yani artırır. Kema qale Allahu Teala'nın buyurduğu gibi vallahu yudaifu limen yasha u Allah dilediğine kat kat artırır, verir. Ey ma yasha mined derecati fil methubeti. Yani bu güzel karşılık anlamında e, dere, derecelerin yükseltmek istediği kimse ve makamil e, gurbet. Yakınlaştırma bağlamında. Tabii bunlar izafi, sembolik şeyler arkadaşlar. Bunu da tekrar hatırlatalım. Yakınlık, uzaklık Vakit Yuğatı bu ala zembi Allah günah e, günah günah karşıda kulu e, cezalandırır. Ey bir kaderi ma yistahip kull, artu bile ziyade ukubet. Yani neyi hak etmişse günah karşılığı, bu günahı karşılığını arttırmaksızın Yani şeyin tam tersine, sevabın arttırılmasının tam tersine. Neyse o. Onun karşılığını verir. Adlen minu. Adaleti gereği bu böyledir. Ey, yani kema akhbara anhuma fi kitabi kavlihî. Yani bu iki duruma ilişkin işte Kitab-ı Kerim'in de haber verdiği üzere men bil haseneti. Her kim ki iyilikle ahiret yurduna gelir ise yani bir iyilikle ahiret yurduna gelir ise felâhu aşru onun ona 10 on karşılık vardır. Ve men jae yani kötülükle gelen, bir kötülükle gelene gelene ise fele yucza illa misluha. Karşılığı neyse, bir kötülük yaptıysa buna karşılık bir ceza alır. Ve hum la yuzlamuna. Bunlar bunlara hiçbir kimseye zulmedilmez, adaletsizlik yapılmaz. Ey binaksi سَوَابٍ اَوْ بِزْيَادَةِ اِقَابٍ Yani e, bu kötülüğe karşılık verme ya işte sevabını da azaltma veya o cezayı artıma artırma şeklinde olmaz. Neyse karşılık odur. وَقَدْ yafu Affed edebilir. Şeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Müzarifi'nin başına kat gelirse bu ihtimali bildiriyordu. وَقَدْ yafu affedebilir Allahü Teala. Ey ani yani kötülüğü affedebilir. Fadlen Cömertliği, fazu keremi dolayısıyla. Sev yakunu yekunu bi şefaatin yani bu e, şefaat yoluyla da olabilir. Ev bi ve bu şefaat olmaksızın da olabilir. İkâlî subhanahu Allahu Teala'nın şu sözüne binaen ve ma asabakum min musibetin yani sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kötülük sebime, kesebet edikum. Yani sizin yaptıklarınızdan dolayıdır. Veya fu an Allah çoğunu affeder. Öyle kavlihi şu ayet-i kerime ve yal fur madun zalika limen Yani bunun dışında yani muhtemelen şirki kastet herhalde. hangi ayet bu? Nisa suresi mutfak madun yani şirk dışında Allahu Teala dilediği günahı affeder. sonuç itibariyle eee en aşreti el yani burada 10 kat artırılma noktası hususu şu yani genel bir ifadedir ve en ziyade tu aleyha yar yani bunun artırılması fahasatın khususi bir şeydir ve kullu fazlun mahzun yani bütün bunların hepsi mahsa Allah'ın fazl kelimi olan şeydir ve rahmetun khasatun yani Allah'ın e, rahmeti dolayısıyladır ve rubma dekunu ziyade tu bseb irtilaf yani burada muhtemelen artırma, işte kulların, yani iyi kulların makamlarının farklılığından dolayı olabilir. İşte birincisi, birisi işte onuncu makamdadır. Yani örnek olsun diye söylüyorum. Birisi 15 makamdadır. 15 makamdakinin daha çok olur. Yani buna bir farklı olabilir diye. Bi hasabi iradeti inayeti Yani veya şu itibariyle şu itibarlıdır. Nasıl ifade edelim bunu? Daha önce geçtiği üzere yani bu mutluluğa ulaşma noktasındaki iradenin ilişkisi bakımından olan bir şeydir diye ifade ediyor. Evet diye paragrafa geçiyoruz. Ve ama kavlu şarihin şarihin sözüne gelince, yani fakber bin şarihin sözü, faleyselhu an youtiya min min al-thabu ahd al-mutsawiyin fi Eksara mimme yutî al ahara. Buradaki şarih diyor ki, yani iki eşit, yani kulluk ve bunu özümseme bakımından iki eşit kimse var. Ee, i̇kisi de bütün şartlarda eşit. Bunlar arasında e, herhangi bir artırma, yani birini diğerini tercih ederek daha fazla artırma durumu söz konusu değildir. Ev yahfu ve an ahadin mutasaviyen fi'zambi dunal ahri. Bunun tam tersi günah bağlamında da bütün şartları itibariyle birbirine eşit bunun birini diğerini tercih ederek daha çok ceza vermesi ve işte affetmesi pardon affetmesi mümkün değildir diyor. Yani la tafawud fi fazlihi ve adlihi ne diyor bu şarih? Çünkü Allah'ın e, cömertliğinde de, adaletinde de e, farklılık olmaz. Diyor ki Alül fakat taun Bu gerçekten çok açık ve bariz çok büyük bir hatadır diyor böyle bir görüş. Mukalifetun, mukalifun nikîtabi ve sünneti kitap ve sünnete aykırıdır ve tahkumu ala Allahu fi maqami iradeti ve meşiyeti yani bu görüş bir nevi Allah'ın iradesine ve dilemesine tahkim etmektir yani onun adına konuşmaktır amiyane tabirle öyle olduğunu ifade eder. Fakat Allah Teala buyuruyor ki ve en'l fadlu bi yedi'llah yani cömertlik Allah'ın elindedir. Yutihi men yeşa'u dileğine verir ayet kelimesi böyle geçiyor diyor. Wa al-marami fi hadal makami yani bu noktadaki eee işte, e, şeyin durumu enne emrahu subhanahu bin nisbet ila ibadihi yani Allah e, kullara nispetle Allah'ın şeyi neyhlu an adlihi ve fadlihi ala wifte muradin yani onun irade ettiği şeyin e, irade et, iradesinin işte iradesinin sonucu ortaya çıkacak işte yani ne diyelim Allah'ın muradı neyse Allah'ın muradı neyse adaleti ve cömertliği ondan hali olmaz ona göre gerçekleşir yani burada Allah'ın cömertliğine ve iradesine kimse sınır koyamaz. Bunun kararını verecek olan Allah-u Teala'dır. مَاَنَّهُ لَتْوَرَدَ fi حَد۪ي Burada şunu da ifade etmek lazım. Bir hadiste varit olduğu üzere رُوِيَّ ve وَمَرْفُوًا Yani e, merfu bir hadis. E, Hazreti Peygamber'e ulaşan senedi itibariyle لَوْلَا اَنَّ Allah'a Maddaba ehne semawatihi ve ehne ardihı maddabahum ve hu zalimin leh Şimdi Allahü Teala e, gök ve yer ehline e, azap etseydi zalim onlar onlara karşı zalim olmazdı ve lev كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا onlara rahmet etseydi e, Allah'ın rahmeti onlar için hayırlı olurdu yaptıkları işlerinden dolayı رَوَاهُ Evet, böylece iman konusunu yani özellikle hangi bağlamda müminler eşittir ve hangi bağlamda aralarında fark vardır detaylı bir şekilde burada açıkladı. Şimdi geçiyoruz şefaat konusuna. El şefaatu minel enbiya'i ve salihine hakkı. Yani peygamberlerin ve salih kimselerin, iyi insanların, doğru insanların şefa'ati haktır. Ve şefaatü'l enbiya'i aleyhi ve vesselamu. Ey yani umumen fil maksudi yani genel, bütün geneli kapsayacak şekilde ve şefaatu, yani bütün peygamberleri kapsayacak şekilde şefaat kurumunu diyor ve şefaatu nebiyyine sallallahu teala aleyhi ve selleme e, ey hususen fil makamil mahmudi makam mahmud olması itibariyle özelde de ee, Hz. Peygamber'in şefaati vel liva'il memdûdi. işte yani e, onun sancağı değil mi? Onun açılmış olan sancağı. Ee, Dal mushasında da vel havdi'il mevrûdi. İşte kevseri şeklinde de ekleme varmış ama burada yok. lil müminine'l muzlibine. Günahkar müminlere işte peygamberlerin şefaati fatı aziz piram benim şefaatim men yani ceza almaya hak kazanmış küçük günah saibleri ile ve yani minel mu'minine müstevcibine lil işte e, din, peygamberlerin ve Hazreti Peygamberin şefaat etmesi hak Hakdır. Fakat Vara'da yine şöyle bir rivayet varit olmuştur. Gelmiştir bize diyor. Şefaati bi ehlil min ümmeti. Şefaatin ümmetinden büyük günah işleyenler içindir. Rawa ve Ahmed ve Abu ve ve İbn ve Hakim, Ahmet Abu Dawud Timidi İbn hibban Hakim, Anes'ten rivayet ediyor. Ve ve İbn ve İbn pardon, Hakim Anes'ten rivayet ediyor ve telmizi veb mâce veb nehbân ve el hâkim an câbil bin cenab câbir'den rivayet ediyorlar. Tabarani an İbn Abbas'tan Tabarani'den rivayet ediyor. Ve el hatib an İbn Ömer ve an Ka'b bin Acle'te eee hatib de eee İbn Ömer ve eee bin Acle'den rivayet ediyor. Yani burada farklı yani hadisin farklı variyatları, farklı senetlerini burada naklediyor. Fakat hadisin meşhurun filmi buna, yani bu hadis çok meşhur bir hadistir. Bel hadisü fi babi şefaatı mutavatiratul mana diyor ki bu şefaat konusundaki hadisler mana itibarıyla mutavatir, diyor çe şey anlamıyla değil de kelime kelimesi kelimesine mütevazi değil de mana itibarıyla böyle bir ayrım var biliyorsunuz e, literatürde. Bemilen edilleti ala takviyi şefaati kavluhu taala. Şimdi bu şefaatin gerçekleşeceğine dair delillerden bir tanesi olarak. diyor. Allah Teala'nın şu sözünü söyleyebiliriz diyor. Ve estağfiru li zenbika ve ve İşte ve pardon ve estağfir li zenbika işte sen günahın için istiğfarda bulun müminler müminler, yani mümin yani erkekler ve mümin kadınlar içinde de istiğfarda bulun. Ümminhu kavluhu subhanahu ve taala yine ayet bir kelime. فَمَا تَنْفَعُهُمْ şefaatü الشَّافِعِينَ Yani onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. اِذْ مَفْهُمُهُ Bunun mefhumu, yani buradan anlaşılan kimdir, anlaşılan nedir? اَنْهَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Yani şefaat müminlere fayda verir. Kime fayda vermez? İşte yani kafirlere fayda vermez örneğin. Bunun mefhumu bu şekilde anlaşılır diyor ve kaza şefaat-ı meleketi li meleklerin şefaatini belirten şu ayet diyor yavma yakumur ruhu vel malaikatu saffa vel o gün kıyamet gününde işte ruh melekler saf saf dinlenler kimse konuşamaz illa men edine lehu'r rahman ancak rahmanın izin verdiği konuşur ve kale savaba ki o da ancak doğruyu söyler. Yine bu şefaat silsilesine daha kimleri ekliyor? Ve keza şefaatul ulemai vel evliyai ve şuhedai vel fukarai ve etfal mu'minine s-sabirine alel belai. İşte alimler, veliler, işte şehitler, fakirler. E Ondan sonra e, belaya musibete sabreden müminlerin çocukları bunlar da şefaat edecektir diye e, burada bunu alıp belirtiyor. Evet geçiyoruz diğer e, paragrafa. paragrafa. Vakale fil vasiyeti vasiyade Banife dedi ki şefaati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hak. Hz. Muhammed'in şefaat haktır li kulli men min ehli'l cenneti. Cennet ehli olan her bir kimse için haktır. Ve in kana sahibi kebiyretin isterse büyük günah işleyen bir kimse olsun. Evet, ve zahiruhu onun e, zahiri şudur. Yani görünen açıklaması şudur. Inna hadi şefaate yani bu şefaat Nese muhtas satın bir eh ke Yani bu şefaat bu ümmetin sadece büyük günah işleyenlerine has bir şey değildir vehupet ile Ce ki yani bu bütün ümmetlere nispetle keşiful ummeti ya nedir? işte üzüntüyü, kederi, tasayı kaldırandır. Kim, kimden bahsediyor? Hazreti Peygamber'de. Ve nebiyyür rahmeti, o rahmet peygamberidir. Ve kat sebete enne lahu aleyhissalatu vesselamu enva'anne şefaat. Hazreti Peygamber için şefaatin birçok türü bulunmaktadır diyor. Farklı farklı şefaat çeşitleri vardır. Neyse leyse hada makamu bastiha yani burada çok detaylı anlatmaya gerek yok burada da gerek yok diyor. Yani akaidin nefsiyeti nefsî akaidinde de geçtiği üzere ve şefaatu sabitetun lırsulü yani peygamberin işte iyi insanların hayırlı insanların şefati gerçektir. Kime ilişkin Fi kutte ehli kebairi bil müstefidi min yani haberlerden çok detaylı bir şekilde anladığımıza göre büyük günah işleyenler için hayırlı insanların ve peygamberin şefaati gerçektir Ve fil mes'eleti elaful Bu konuda mutezile muhalefet göstermiştir. Yani günahkar hiçbir kimse için şefaat söz konusu değildir Muteziliye'ye göre. İlla ancak nasıl bir şefaat söz konusudur? Muteziliye'ye göre fil şefaati li rafit Cennette, cennete giren müminlerin derecelerinin artırılmasına yönelik bir şefaat söz konusudur diye belirtiyor. Evet. Şimdi e, amellerin tartılması mizan konusu buraya geldik. Devam ediyorum. Yorulduğunuz zaman yorulduk din arkadaşlar. Ve veznul amali yevmel kıyameti Kıyamet gününde amellerin tartılması haktır. Veznul amali en en yani böyle e, ne diyelim amellerin somut bir şekilde ev suhufu hal işte yani bu sayfalara yazılmış şekliyle sayfalara yazılan tamam amellerin bir mizani tartıda mizanda tartılması ey ellezilehu e, lisanun ve keffetani e, lisan dil anlamında ama bakayım şurada farklı bir anlamı da olabilir mi? İki gözü olan ve evet yani e, ve bunun söyleyen herhalde lisan olan, dili olan يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقْقُ Bu gerçektir. لِقَوْلِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın şu ayetine binaen وَالْوَزْنُ يَوْمُ اِذْنُ الْحَقُقُ Yani o kıyamet gününde e, mizan, haktır, gerçektir. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ tartısı ağır gelen فَاُولَٓي كَوْمُ الْمُفْلِحُنُ Yani iyilikler iyilikleri çok olan ve bu şekilde iyilikleri ağır gelen kimseler işte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Roman raffat mavazinuhu işte iyilikleri ölçüsü tartısı hafif gelen ise fa ileke ladina hasiru Bunlar kendilerini hüsrana uğratanlardır. bi ma kanu bi ayet zulmetmeleri itibariyle, onları dinlememeleri itibariyle. Biz haran, bu da açıkça gösteriliyor, bir kemalil fadli ve cemalil adlini gösteriyor. allah Teala'nın cömertliğinin mükemmelliğini ve adaletinin güzelliğini, büyüklüğünü. Kema, Kale Teala, allah Teala'nın buyurduğu gibi ve nadurul mevazin al-asti kıyamet günü adalet terazilerini kurarız fela tudd nafsin şey'en hiçbir kimseye burada e, zulmedilmez ve in kana miskal habbatin min her kimin böyle kardal tanesi kadar en ufak bir şeyi var ise getirena biha un getiriz, ve kefa inna biz yeteriz yani hesapları gören olarak yeteriz ve قال الغزالي والقرطبي غزالي والkurtubiyu, dediler ki la yakunu el fi hakki kulli yani mizan pek ıı, tek olmaz. Ee, tek kişi hakkında olmaz. Un elfen أَلْفًا اَنَّذ۪ينَ يَدْخُلُونَ cennete bi gayri hisâbin ee, Yani herkes için söz konusu olmaz anlamında söylüyor. Yanılmıyorsam. Ee, çünkü 70 bin cennete giren 70 bin kişi bi gayri hisabin, hesapsız giren 70 bin kişi La yurfa'u lahum mizanun onlar için mizan kurulmaz ve la yahuzuna onların işte hesap defterleri alınmaz bakılmaz ve huve bakıldığında diyor bi bu e, cümleler zahiri itibariyle muhalifu taksimil kur'an'ın kur'an'ın e, taksimine muhalefet ediyor ve amma ma zekerehu kunevi zikrettiği şeye geleceğiz min enne şeyh el imama ali bin said el rustuni ali said el rustuniden rivayetine göre su ile sorulmuş enne el mizan yakun lil kuffari mizan kafirler için midir fakale la hayır demiş ve mardudun <gülüyor> bi kavlihi taala eee bu Allahu Teala'nın şu sözüyle reddedilir ve men haffat mevazinuhu fe ulakelellazina khaselu anfusuhum fi cehenneme halidun yani işte e, tartısı hafif gelen, iyilikleri hafif gelenler işte bunlar kimlerdir? E, cehennemde ebedi kalacak ve e, kendilerini istana uğratanlardır vel mukminun lumenne la yuhalladun fi'n nar min naf cehennemde ezebedi kalmayacaklar ve emma ma su'ile anhu marratun ukhra veshe bir kere sorulduğunda fekale dedi ki katruye şöyle rivayet edilmiştir enle lahum mizanen onlar için evet bir mizan vardır yine aynı kişiye soruluyor orada yok dedi burada var diyor İlla annehu, fakat burada şuna dikkat etmek gerekir. لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ مِيزَانِهِمْ تَرْجِيحُ اِحْدَى الْكَفَّتَيْنَ عَلَى Yani bu iki kefeden birini diğerine tercih etme anlamında değil. لَكِنَّ الْمَعْنَا buradaki anlam nedir? بِهِ تَمْيِزُهُمْ Onların ayırt edilmesidir. اِذِ الْكُفَّارُ Çünkü kafirler مُتَفَابِتُونَ fil الْعَدَابِ yani azap noktasında farklı farklıdırlar. E kiminin çok azar var, kiminin daha azar var. Kema <gülüyor> kâle allah Teala'nın uyuduğu gibi innel münafiquyne fittelkil esferi minen nar münafıklar cehennemin en aşağı katındadırlar. Ve <gülüyor> kâle allah Allahu Teala uyuduğu edkilû <gülüyor> âle fir'âvûne eşeddel azâbi Ey firavun ailesi en şiddetli azabın içine girin. Fe fihi e, en rivayete şimdi burada Mondal diyor kare diyor ki bu burada en-nü rivayete'l mezkurete la asl lehu leha. bu rivayetin aslı yoktur diyor. Vel mizanu ma budiya li't temyiz el meratibi fi kufri bel iman. Yani mizan ne için konuluyor? İşte küfür ve iman. Bunların mertebeleri arasındaki farkı ortaya koymak için. وَإِلَّا فَكَمَا وَإِلَّا فَكَمَا اَنَّ الْمُشْرِك۪ينَ وَالْكُفَّارَ لَهُمْ دَرَكَاتٌ كَذَلِكَ لِلْمُسْلِم۪ينَ الْأَبْرَارِ دَرَكَاتٌ Yani müşrikler ve kafirler için böyle aşağı dereceler olduğu dereceler vardır. Aynı iyi yani müminler iyiler için yüksek derecelerin olması gibi. Keçeva <gülüyor> bu <gülüyor> doğrusu şudur. Enne ayeten mizani ve'l kitabi ve e, ekstra ma vakal fil Kur'an-ı Mecid'i min'l va'd ve'l va'id. Diyor ki işte mizanın eliydi işte kitap işte bu muhtemelen onu kastediyor. Amellerin yazılması. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte bu mükafat sözü ve azap sözüne dair Kur'an-ı Kerim'de birçok bu konuda delil vardır. bil مُخْتَصْنُ بِالْكُفَّارِ وَالْأَبْرَارِ ki işte bu ceza ve mükafat şeyleri işte kafirler ve iyiler için. Yani kafirlere azap. iyilere müminlere de e, ne? E, Mekafat. وَمَا فيه حال Yani burada zikredilen işte günahkarlar, günahkarların hali, burada zikredilen günahkarların hali لِيَكُونُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالْرَجَايِ فِي تِرْكَ الدَّارِ Bunlar anlatılıyor ki yani dünyada insanlar ona göre e, tedbirlerini alsınlar ve havf ve reca arasında bir konumda kendilerini konumlandırsınlar. Meynel makami fidaril kararı işte yani e, karar dünyasına girecek. Yani ahirete gittiklerinde hazırlıklı gitmeleri için. Ve fidaril bevari daril var yani işte orası kimin için helak olma yeridir. Demek ki kimin için de e, esenlik yiyordu. Naam, e, evet şöyle bir şey de var, oldu. Enne, men istevet ve seyyiatuhu işte, iyilikleri ve kötülükleri eşit olan bir kimse. Fehuve, bu kimdir? Min ehlil araf. Araf ehlidir. Yani cennetle cehennemin arasında bir yer. Fe yeta'aharu dukhuluhu fi'l cennet. Yani bunun cennete girişi gecikecektir. An ehlil marifeti ve'l insaf. İşte yer işte marifet ehli Allah'ı bilen işte insaf vicdanı eminden geçikecektim, onlardan daha geç gidecekler. Ve mücavhidin,afil, e, masafiy, ondan sonra e, yani gerçekten iyilik yolunda mücadele edenlerden geç girecekler. Ve al-qā'imin ebi anwa'at, baatim al-salāt ve al ve al İşte namaz, tavaf, ondan sonra itikafe çekilme gibi türlü e, itaat çeşitlerini ikame edenlerden daha geç keşkireceklerdir. Ve emma kavluhu Teala Allah-u Teala'nın şefküzüne gelince فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَ Yani onlar için bir tartık kurmayız. Ey miktaren ve itibaren işte sayı ve itibar bakımında. Sonra e, zikrul maazini ilafı eljami bu işte cemi siğasıyla, cemi lafsiyla e, tartıların zikredilmesi, tartı kavramının zikredilmesi. Ve halu buradaki durum, enel mizane wa'idun tartı bir tanedir. Nazarim ile kesbet elgeli. Ala sebil-i cem'i bil cem'i. Yani cem'i cem'iyle e, mukabele yoluna e, karşılık işte e, mahlukatın topluğuna nazaran tartı bir tanedir. Evli ecl'i e, kubira <gülüyor> ve dâlikel mizânu iber e, Hop an cemi, yani bu mizanın e, ne e, büyüklüğü tabir edilir cemi sigasıyla fi meydani beyani açıklama bağlamında. Ev Cemu o şekke fi cemiği, yani tartılanın kartılanın e, cemi söz konusudur ve bunun cemi noktasında da. E, şüphe yoktur diye belirtiyor. Evet, özet, özet itibariyle yani e, yani bu öyle bir tartıdır ki, tamam mı? Yani çok da, yani böyle Cemil Silgası'yla da ifade edilse, sonuçta tek bir işte tartı vardır ve burada herkesin sevapları, günahları e, tartılacaktır diye ifade ediyor ve ammâ kavlü kawnivîyü sözüne gelince inel mevzûne burada tartılan vel amelu nedir ameldir ellezî lehû veznün ve hatarun indehû subhânahû fele feyse yani burada belli bir ölçüsü olan değil mi belli bir ölçüsü olan, e, ondan sonra belli bir önemi olan Allah katında, dikkate alınan e, ameldir. Belli mevzunu, burada tartılan şey, e mu daha geniştir. minet Yani şeyden, itaat ve günahtan daha geniştir. Yani bütün bütün her şeyi kapsar yani iyi veya kötü olarak nitelenebilecek bütün amelleri kapsayan bir kavramdır mevzu tartılan. Hatta ya zahru ve taqlu vel, vel hifetu bihasbi ma taallaka. Taallakat bil inadet bil meşiyet. İlade ve meşiyetle ilgili olması itibariyle işte burada ağırlık ve hafiflik ortaya çıksın diye. Ve yetevakfafu fiyzi ala beyanil keyfiyeti. Şimdi bunun nasıl gerçekleşeceği işte amel dediğiniz şey yani böyle e, bir kalem gibi böyle somut olarak gösterilen maddi boyutu olan bir şey değil. Yani bu nasıl tartılacak? Yani bunun keyfiyeti noktasında e, tevakkuf etmek yani e, bir şey söylememek, durmak gerekir. seven yuqalu bi vezni i amali yani ister işte bu amel defterlerinin ölçüsü densin ev bi teçrimi l-akvali vel ef'ali ve işte bu sözlerin ve fiillerin cisimleştirilmesi gibi densin. Yani bunun keyfiyeti nasıl olacak bu noktada çok fazla bir şey söylememek gerekir. Tevekkuf etmek gerekir. Vel hikmetu e, burada hikmet vel hikmetu fihi burada hikmete uygun olan ruhur halil enviye, evliyai minel adai yani velilerin hallerinin e, halinin düşmanların halinden ayrılması ortaya çıkmasıdır. fe yakuni lil evliyai âzamü surur. Yani Allah dostları için, veliler için yani en yüksek derecede mutluluk olacaktır. Velil diğerleri için de aldığımız surur Yani en kötü durumlar olacaktır. Vu fil hakikati özü özünde olan nedir? Zahrul fadli vel adli fi yevmi fasli dev yani bir yani herkesin ayrılıp kimin ne olacağı belli olduğu günde yani kıyamet gününde Allah'ın fazlü kereminin, cömertliğinin ve adaletinin ortaya çıkarılmasıdır esas itibariyle. Evet, ve kâle ki vasiyeti vasiyede dedi ki İmam Ebu Hanife "Vel mizanu hakku li tale" Allah Teala'nın şu sözüne binaen mizan haktır, gerçektir. Venad'ul mevazinel kıst'a yevmi kıyamet. günü e, adalet terazilerini kurarız. Ve kıraatul kitabi hakku bi teala yine e, yani kitap dedi yani defter yani kulların amellerinin yazıldığı defter. Bunların okunması da Allah-u Teala'nın şu binaen haktır gerçektir. Kitâbeke kefâ binefsikel yevme aleyke hasiba. Yani sana o gün, kıyamet günü, yani kitabın yeter. Yani hesap olarak kitabın yeter. İşte kitabında neler yaz, onlar yeter. Ve fîhâdel istidlâli. Buradaki delillendirmede ima'un ilah yani ismi ima etme vardır. ennel hikmete fî vat'il mizâni lil ibadî kullar için mizanın kurulmasındaki hikmet halül me'ad yani nedir? işte me'adın yani dönüş yurdunun tam ahiret yurdunun hali bunu ortaya koyan bir hikmete ima vardır. Bu da nedir? Marifetu beyani mekadiri amalihim. Yani kulların amellerinin miktarlarının miktarların açıklanmasının bilinmesi. Yetebeyyene lehum ki açığa çıksın diye ne çıksın? Es-sevâhu vel-iqab. Kim mükafat alacak? Kim ceza alacak? Bunlar açığa çıksın diye. Bunların ölçülerinin e, bilinmez Bi bir ihtilafi ahvali. Yani ve her kulun farklı farklı halleri var. Bu hallere göre bir karşılık bulacak. Ve fihi yine burada işarun bit ima vardır. Enne i'ta'e kitabil amali fi eydil ummali Yani bu işte amellerin, amel defterlerinin verilmesi ne bir işaret var. İşte bu herkesin elinde amel defterleri hakkın, bu da haktır, eydan allah Teala'nın şu sözüne binaen فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Kitabını, defterini sağ tarafın, hesap defterini sağ tarafından alan kimseye gelince فسوف يحاسب حسابا يسرا onun hesabı gayet kolay olacak ve yankalibu ila ahlihi masrura ailesinin yanına mutlu bir şekilde dönecek wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahri hesab defteri arkasından verilen kimseye gelince ey bişimali yani Arapça'da şimal aslında bizim sol dediğimiz şeydir Yani kuzeyinden demek solundan verilen, arkasından ve solundan verilen. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا O helaka gark edilecektir. وَيَسْلَا Yani helaka çağrılacaktır. وَيَسْلَا سَعِيرًا O yakıcı, alevli, şiddetli ateşe atılacaktır femayzel imam imam burada bir ayrım yapıyor enel hisabe i̇şte ve ita'el kitabi takariban hesap ve işte kitap yani defterlerin verilmesi hesap defterlerin verilmesi bunlar yakın anlamlı o o, o yakın anlamlıdır yani bunlar arasında ufak bir ayrım yapıyor diyor fe kan hukmu hukmuhuma Hayyüllâjemfekyen yani bunlar birbirinden ayrılmaz bir şekilde ikisinin de hükmü aynıdır birdir. Kâlim yezkuru'l-İmâmu ala yani bunları teker teker saymıyor yani böyle tek bir şeyle ifade ederek yetinerek meramı ifade ediyor ayrı ayrı tek tek saymıyor bunları ve zahiru açıklanan şudur ki enne ita' al-kitabi qabla mizan al-asab hisab li taala yani burada kitapların yani hesap defterinin verilmesi e, hesabın tartılmasından önce fe sawfa yuhasab hisaban yaseer yani ayet kelimelerinde bunu görüyoruz diyor onun hesabı kolay bir hesap olacak. Fetfsiyu, bunun açıklaması ve ede sünneti sünnette gelmiştir. Ana men nuqişe fi al hisabi Şimdi bunu nasıl tercüme edebiliriz? Yani hesap noktasında tartışan kimse azab edilir. Vakat <gülüyor> hesap noktasında tartışan kimse azap edilir. Evet, vakat enkara <gülüyor> el muteziletu el mizan vel hisabe vel kitabe biqulu biqulihimnaqidati şeye karşılıyor. Buradaki menluk şudur el karşı söylüyor. Ee, tabii yani onlar mizami, hesabı, kitabı, ünkar e, mı Bunu böyle iddia Bu bir iddia yani sonuçta. Yani Muğteze'nin kendisine sorduğunuz zaman e, onlar inkar etmediklerini söyleyecektir yani. Sonuçta e, şunu unutma, unutmayalım arkadaşlar. Yani biz burada tekrar o şeyimizi hatırlatalım. Mantığımızı hatırlatalım. Yani bütün kitaplardaki olanlar, tamam mı, nedir? Hepsi birer yorumdur, anlayış biçimidir. Bu da bir anlayış biçimidir, diğeri de bir anlayış biçimidir. Biz burada klasik metinleri çözmeye ağırlık veriyoruz. Bunu tekrar ifade edelim. Bu tez ile işte mizanı, hesabı, hesabı, ondan sonra amel defterini eksik akıllarıyla inkar ediyor kabul etmeyiz. Yani böyle kesin delillerin olmasına rağmen her biri için her bir konuda işte mizan için, hesap için hesap defteri için ve emma ma veqa fil undeti undede söz konusu olan hususa gelince nedir o? Min şudur enne kitabel kafiri Kafirin hesap defterinin yuta bi şimali'yi, sol tarafından verilmesi, ev min vera i veya arkasından verilmesi feyyuhimu yani şunu vehem ettiriyor, ennehu şakkun ve mütereddidun fi emrihi yani onun, o işinde şüpheli ve tereddütlü ve leyse kederike, bu böyle değildir ben zekerehu i ev Bak, burada evi zikrediyor. Ev min vera Bak. Şimali ev min vera L'ihtilafi ma cae fil ayeteyni Yani ayette iki ayette de farklı gelmesi itibariyle. Ve bu İmmâ mahmunun alal cem'i beynavma. İkisinin birleştirilmesi şeklinde yorumlanabilir. Kema eşarna ileyha Biraz önce yukarıda işaret ettiğimiz gibi. Ve imma lid tenvi Lid tenvi'in veya bir çeşitlendirme bir çeşit olarak yorumlanabilir. Febaluhum yani işte atıyorum yani solundan verilenin işte azabı işte arkasından verilen arkasından verilen azabından daha hafif gibi tenviile kastedilen bu veya işte ha solundan ha arkasından bu ikisi aynı şeyi ifade etmek için bu iki şekilde yorumlanabilir demek istiyorum. Fe bir kısmı yuta bi yani solundan verilecek ve huvel bu İslam'a daha yakın. Ve babum yuta mi verai işte bir kısmına da sırtından verilecek arkasından. Vevel mudeddibu bil kulliyeti an kabulil ahkami yani bu da nedir? Külli anlamda bütün hükümleri Yüz çeviren, çevirmesi itibariyle. Yan bu şekilde ifade edin. Ve yiye e, kütübün e, ketebeğül ketebehel hafazatu eyyâme hayyâtihim ilâ hînî memâtihim. İşte burada bu hesap defterlerinde olan şey nedir? Bu hesap defterleri kütübün, bu hesap defterleri ketebehel hafazatu hafaza meleklerinin kaydettikleri, e, insanların hayatları boyunca yaptıklarını kaydettikleri defterlerdir. Ne zamana kadar? Ölümlerine kadar. Kema, <gülüyor> Allah-u Teala, allah Teala'nın buyurduğu gibi. Ne buyuruyor allah Teala? Ne buyuruyor <gülüyor> Allah-u Ne diyorlar mı ki? En la sirrahum ve necvahum onların gizli böyle gizli kapaklı işlerini fısıldaşmalarını Hı. duymuyor muyuz zannediyorlar onlar. Elbette ki duyuyoruz. E ma yani diğer kimselerden sakladıkları şeyi biz elbette ki duyuyoruz. Ve ma bihi fi ma kendi aralarında diğerleri duymasın diye fısıldaşarak konuştukları şeyler. Vela, hayır, ey nesmevva, biz onları duyuyoruz, öyle zannet, zannetmesinler, ve bizim elçilerimiz. Ey yani, el-hafazatu, hafaza e, melekleri, ledeyhim yektubune, yani bizim hafaza meleklerimiz onların gizli biliyorlar gidiyorlar ve onların başında bu yaptıklarını yazıyorlar. اَيْ جَمِيعَ اَفْعَالِهِمْ وَاَحْوَالِهِمْ Yani bütün fiillerini ve hallerini. Ne yapıyorlar? Hepsini yazıyorlar. Ve fihi, burada رَدُّمْ Bir red vardır. Bir reddiye vardır. عَلَى مَنْ زَعْنَ شُنْ اِدْدَا اَنَا كَارْشِمْ اَنَّ الْمَلَا۪يكَةَ لَيْسَ Yani insanların gizli hallerine mutlali olamazlar, melekler. Bunları bilemezler. İddiasında olanlara işte bu e, ayetlerde diyor ne vardır diyor, bir beddiye vardır diyor. Evet, şimdi yine bu konuyla bağlantılı e, başka bir e, yine bu hesapla ilgili başka bir bağlam e, ne diyelim kul hakkı diyebileceğimiz. O diye geldik. Ve sas edilmesi, yani karşılıklı hüküm verilmesi. Ey el muaqabetu vel al-mumatlatu. size? Şey, karşılıklı hüküm verilmesi. Yani biri birinin hakkına girmiş, yani bir zalim var, bir de mazlum var. Ha, bu burada e, hakkın yerine getirilmesi. Zalim mazlumun hakkının zalimden alınarak mazluma verilmesi ve adaletin uygulanması. Fima beinal husumi yani hasımlar arasında yani bu haksızlıktan dolayı aralarında ne oluyor düşmanlık oluşuyor. Ey minnel insanı yani insan insan yani insanlar aradı insanlar türlü türlüdür. Yani hasımlar vardır işte dostlar vardır. Yümen kıyameti kıyamet günü. Ey yani Bilhasana, bilhasenat bil iyilikler, iyiliklerle. Yani onu biraz sonra açıklayacak. Kemafinuskaddin, Musa'da geçtiği üzere hakkın hattır. Yani e, bir zalim var, bir de mazlum var. İşte burada nasıl olacak? Zalimin iyiliklerinden alınıp, işte mazluma verilmesi. ile tasıt o. Ey sabit, yani bu gerçektir. Yani bu nasıl olacak? Bi'ahzi ve zalimi zalimin iyiliklerin alınmasıyla ve i'ta'iha dil husumi ki mukabeletil madalimi yaptığı haksızlıklara karşı e, mazluma ya yani mazlumun hakkına geçiyor, mazlum onun düşmanı oluyor dolayısıyla. Ona verilmesi yoluyla olacak. Yani zalimin iyilikleri yaptığı haksızlıklara karşılık haksızlık yaptığı kimseye alınıp verilmesi suretiyle bu gerçekleşecek diyor. İth, Çünkü e, ahiret yurdunda işte bu dünyadaki para para söz konusu değil, para geçmeyecek. İşte, o, o zaman dinarları, dirhemleri işte neyse, dinar ve dirhem söz konusu değil. وَاِنْ لَمْ Şayet yoksa, ne yoksa? اَيْ لِذْ e, ظَلَمَةٍ Evet. Doğru, cemi cemi şeklinde zalime yanılmıyorsunuz. O şekilde geliyor. E, zalimlerin yoksa. اَلْ حَسَنَاتُ yoksa. اَيْ بِاَنْ لَمْ يُوزَتْ لَهُمْ Bu zalimlerin hiçbir itaatleri, güzel işleri bulunmuyorsa. فُنِيَتْ لِي كَثْرَةِ Veya işte o kadar çok kötülük yapmışlar ki yani e, bunların ortadan kaldırılması için tam ortadan kalkmış, geriye iyilik namına bir şey kalmamış. O kadar çok kötülükleri var ki. parhun e, parhun Yani bir nevi yani, verilmesi. Ondan böyle, yani ondan sökülüp, alınıp işte e, mazduma verilmesi. Ve fî nuskati başka bir nuskati fetarhu yani tarhın başına fe gelir. E, kötülüklerin yani haksızlığa uğramış mazlumun yaptığı kötülükler var ise bunların onlardan alınıp o şeylere verilmesi atılması zalimlere ey vadu ve seyyâtil aleyhim yani mazlumların kötülüklerin onlara konması, ey ala rakabeti zalimine, zalimlerin boynuna konması, ceizun ve hakkun, bu mümkündür ve gerçekleşecektir. Ve fî nuskatin, başka bir nisalda hakkun, caizun, tam tersi. Caizun hakkun, caizun ve hakkun değil de hakkun, caizun şeklinde geçiyor. Diyor. Ve kilahuma, bu her ikisi de hakkun, caizun ifadeleri, tekidi manayı kuvvetlendirmek içindir. Ve mana ona Bunun ikisinin anlamında nedir? Tebitun ve caizun aklen. Yani aklen mümkün ve gerçek demektir. Ve varidun naklen ve naklen de bu bize gelmiştir, ulaşmıştır demektir. Fe yecibul itimadu ala hada'l i'tikadi. Yani bu inanç üzere dayanmak zorunludur. Bima varade min ennehu aleyhissalatu vesselamu Hazreti Peygamber'in söylediği ondan varit olan söze binaen. Kale ne demiş? Men kânet lehu mazlimetun işte her kimin zulmü haksızlığı var ise yani kardeşin haksızlık yapmış ise fel <gülüyor> yetehallelhu helallesin mundu yevmi yani o e, o gün anında halallesin. qabl an la yekunu dinarun ve la dirhamun yani dinar ve dirhemin geçerli olmayacağı o günden önce. Yani ne demek istiyor? Yani insanlar ölmeden önce eğer haksızlık yapmışlarsa devam daha fidersiniz zafiyet afiyet. İnsanlar ölmeden önce birine haksızlık yapmış ise gitsin o kişiyle helalleşsin. İnkahe lehu amel salih uhize minhu Şayet helalleşmedi ise, o kişinin salih ameli yok ise. Ee, onun haksızlığı ölçüsünce ondan alınır ve in lem yakul la hasenatun el o adamın o zalimin iyilikleri de yok ise ukhide min siyati sahibihi kuhm alayhi o haksızlık ettiği kimsenin kötülüklerinden alınır ve o zalimin üzerine yüklenir. Ve قال عليه الصلاه والسلام لأصحابه الكرام aziz peygamber asabına değerli asabına şöyle dedi Etedrunel minel muflise iflas eden kimdir bilir misiniz? Alu dediler ki el mufli Yani bize göre veya işte bize göre müflis men la dirhama lahu la Yani beş kuruş parası ve malı olmayan biz müflis deriz. İhlas eden deriz. Fekal aleyhissalatu vesselam Aziz Peygamber dedi ki innel müflise müflis sudur men ye'ti yevmel kıyameti ve muvasiyemim ve sadakatin işte yani kıyamet günü getiren işte namazı orucu ondan sonra sadakası vakat şetem haza ondan sonra filancıya sormuş vakat fehaza filancıya iftira atmış ve akele mala mal hada filancanın malını yemiş vesefike deme de. hada filancanın kanını dökmüş vadaliba hada filanca'ya vurmuş feyuta hada min hasenatihi işte bu kadar güc sürü şenat işlemiş i̇şte namazı orucu falan var ama bunlar tek tek ee, ne yapılıyor işte haksızlık yaptığı kimselere veriliyor bu işlem yapılıyor. İyilikleri tükendi. O kadar çok kötülük yapmış ki. قَبْلَنْ يُقْطَامَا عَلَيْهِ Yani o daha hesap bitmeden iyilikleri tükeniyor. اُخِدَ مِنْ حَتَا Bu sefer haksızlık yaptığı kimselerin hataları alınır. Turiyet aleyhi onun üzerine yüklenir. Sıra da cehennem azabına atılır. da cehennem azabına atılır. Sıra da cehennem azabına atılır. Sıra da kullar hakkında atılır. budur. da cehennem azabına atılır. Sıra da cehennem azabına atılır. Sıra da cehennem azabına atılır. Sıra arasındaki haksızlıklar. İşte aslan ceylanı yemiş, tamam böyle. Yani böyle işte neyse artık yani. Öyle bir işte katletmişliği çok hakkına geçmiş. Bunların da verileceği şeklinde birtakım rivayetler olduğunu söylüyor. Yakta su lişkatil cemai minel yani boynuz, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak. ثُبْمَ يَقُولُ لَهَا كُون۪ي تُرَابَ Sonra hani der ya işte ona işte toprak olun ve sonra onlara toprak olun denecek. Yani şeylere, hayvanlara toprak olun denecek. وَحِيْنَ اِذٍ Yani bu şuna benzer diyor. يَقُلُ الْكَافِرُ الظَّالِمُ yani o günahkar, zalim, kafir de aslında bu hayvanlar gibi toprak olmayı arz edecek demek istiyor. Keşke bugün toprak olsaydım diye. Evet, Havdun Nebiyye. Arkadaşlar, bugün bayağı gördük sizi. Burada kalalım isterseniz. Sayfa 201. Notunuzu aldınız mı arkadaşlar?